Dövriz Yerler Türk Genel Trabzon Haber Bülteni'ne karşınızdayız. Ben Deniz Ömer Tarifim Azat. Tarif Haber Notakluman Haber Bülteni başlıyor. Yaklaşık 23-25'e kadar bu ekranlarda günlerden çıkan gelişmeleri sizler için paylaşacağız benim. Haber Bültenimiz başlıyor değerli dostlar. Yaklaşık 23-25'e kadar bu ekranlarda dediğimiz gibi sizlerleyiz. Sosyal medya kanallarımızda şöyle bir tanıçak olursak. Elham Tarif Haber, TikTok Tarif Haber, Facebook Tarif Haber, İngiliz Tarif Haber. linkelin tarık haber yay tarık haber tamır tarık haber sakreme tarık haber tv, dostlar mazeyt gram tarık haber 7708 yol park haber diye ekle tarık haber masaplay yayınımız değerli dostlar diğer sosyal medya kanallarımızı şöyle bir hatırlatmak olursak bir kolayda yayındayız bir kolay kanalımız tarık haber diye bizlere ulaşabilirsiniz Upcanlı yayına yayınlayız. Upcanlı yayın kanalımız Sarkabeya TV'den bizlere ulaşabilirsiniz. Değerli dostlar. İlk el yayınlayız. Değerli dostlar. İlk el kanalımız Sarkabeya TV'den bizlere ulaşabilirsiniz. Star Kabaret gibilerin bize de ulaşabilirsiniz. Twitter'a ses olduğuna da yayınlayız değerli dostlar diye Twitter kanallarımıza bekliyorsunuz değerli dostlar. Non Live ve Nesterli dostlardan Non Live kanalımız tarih haber düzen birleri alışıblesiniz. Ve ilk haberimize geçiyoruz değerli dostlar. Çalışanlarına yakından ilgilendiriyor. TBMM'de kabul edildi. Değerli izleyenler. Son dakika benimle sağlık çalışanlarının mali haklarını iyileştirecek kan te kan teklifi TBMM'e gelen kurumuna kabul edildi. Son dakika benimle AK Parti sağlık çalışanlarının özlük haklarının düzenlenmesine ilişkin yasa teklifinin TBMM başkanlığına sunmuştu. Sağlık çalışanlarının mali haklarının iyileştirilmesinde içeren kanun teklifi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi. Haber. Haber güncel. Son dakika sağlık çalışanlarının mali haklarını iyileştirecek kanun Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda kabul edildi. Son dakika sağlık çalışanlarının mali haklarını iyileştirecek kanun Türkiye Büyük Millet Son dakika Sağlık çalışanlarının mali haklarını iyileştirecek kanun Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda kabul edildi. Son dakika haberi. AK Parti, sağlık çalışanlarının özlük haklarının düzenlenmesine ilişkin yasa teklifini Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunmuştu. Sağlık çalışanlarının mali haklarının iyileştirilmesini de içeren kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda kabul edildi. Kanuna göre 1 Ocak 2029'a kadar sözleşmeli aile hekimi olarak çalışanlar, tıptav uzmanlık sınavı sonuçlarına göre merkezi yerleştirmeye tabi olmaksızın, tıpta uzmanlık kurumunca belirlenen esaslar çerçevesinde aile hekimliği uzmanlık eğitimi yapabilecek. Veya vazife madurluyu aylığı bağlanmış olup, Aylıklarıyla birlikte makam tazminatı ödenmesine hak kazanamamış olan tabip ve diş tabiplerinden ilgili mevzuatına göre olanlara bin gösterge rakamının, uzman olmayanlara 20.000 gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda her ay emekli aylıklarıyla birlikte ilave ödeme yapılacak. Her bir sağlık tesisinde ilk ödemeye esas işlemleri denetlemek üzere inceleme heyetleri oluşturulacak. <Gülüyor> Sağlık kurum ve kuruluşlarında bakanlıkça belirlenen hizmet sunum şartları ve kriterleri, personelin unvanı, görevi, disiplin bulunu, çalışma şartları ve süresi, hizmete katkısı, performansı, tetki, eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleriyle muayene, ameliyat, anestezi, girişimsel işlemler ve özellik arz eden riskli bölümlerde çalışma gibi unsurlar dikkate alınmak suretiyle et ödemenin oranı Sağlık Bakanlığınca çıkarılacak yönetmelikle belirlenecek. Kanunla personeli dağıtılabilecek ek ödeme tutarları da belirleniyor. Sağlık Bakanlığı Bağış, faiz ve gelirleri dışındaki döner sermaye gelirleri, sosyal güvenlik kurumundan elde edilen tüm kaynaklar ve diğer nakit kaynaklarını personeli ek ödeme dağıtımında kullanabilecek. Bakanlık döner sermaye işletmeleri, sağlık hizmetlerinin iyileştirilmesi, kaliteli ve verimli hizmet sunumunun teşviki, sağlık kurum ve... Kendi imkanlarıyla karşılayamadıkları ihtiyaçların giderilmesi, eğitim, araştırma, geliştirme faaliyetlerinin ve bakanlık taşra teşkilatının desteklenmesi amacıyla yapılacak giderlere iştirak etmek için aylık gayri hasılattan aylık tahsil edilen tutarın yüzde altısını geçmemek üzere, bakanlıkça belirlenecek oranı bakanlık döner sermaya merkez saymanlığı hesabına aktaracak. Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına atanan ve döner sermaye gelirlerinden ek ödeme alan eğitim görevlilerine, en yüksek devlet memuru aylığının 410'u, uzman tabi, tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlar ve uzman diş tabiplerine 335 135yi ve pratisyen tabi ve diş tabiplerine ise %265'yi olanında, herhal herhangi bir katkıya bağlı olmaksızın merkezi yönetim bütçesinden ek ödeme yapılacak. Sağlık Müdürlüğü'nün ve hastanelerin sözleşmeli pozisyonlarında istihdam edilen tabiplerle bakanlık veya bağlı kuruluşlarının kadrosunda tıpta ve diş hekimliğinde uzmanlık mevzuatına göre diğer kurum ve kuruluşlarında uzmanlık eğitimi veya yan dağ uzmanlık eğitimi yaptırılanlar için de bu bütün uygulanacak. Alacak Tavsili Sağlık Bakanlığı'na bağlı sağlık tesislerince, sağlık sigortasından yararlanamayanlara sunulan sağlık hizmet bedellerinden, 31 Aralık 2021 tarihine kadar tahsil edilememiş alacak tutarları 10.000 lira ve altındaysa tamamı resen, alacak tutarının yarısının 10.000 liranın altında olması halinde 10.000 lira terkin edilerek, bakiye kısım tahsil edilecek. Yüksek Öğretim Kanunu'nda yapılan değişiklik, üniversite hastanelerinde görev yapan personelin sabit ek ödemelerinin de merkezi yönetim bütçesinden karşılanması amacıyla Sağlık Bakanlığı ile paralel düzenleme yapılması öngörülüyor. Merkezi yönetim bütçesinden ek ödeme Sağlık Bakanlığı personelinin merkezi yönetim bütçesinden ek ödeme alması sağlanacak. Personelin dağıtılabilecek ek ödeme tutarı belirlenirken sağlık kurum ve kuruluşlarının tek tek dağıtlıkları ya da gelirleri yerine Sağlık Bakanlığının toplam gelirleri ve nakit imkanları esas alınarak personele ek ödeme yapılabilecek. Kanunla Öğretim üyelerinin mesai saatleri dışında üniversitede sundukları sağlık hizmetlerinden dolayı aldıkları ilave ücretler için belirlenen tavan yükseltilecek. Adli tıp kurumu personelinin sabitek ödemeleri de merkezi yönetim bütçesinden karşılanacak. Döner sermaye geliri, adli tıp kurumunda ve bilimlerinde görevli memur ve sözleşmeli personeli unvanı, görevi, sınıfı, çalışma şartları, hizmet nitelikleri, hizmete katkısı, performansı ve benzeri hususlar dikkate alınarak edilebilecek. Yapılacak ödemenin tavanı, ilgili personelin bir ayda alacağı aylık yan ödeme ve her türlü tazminat toplamının, hizmetin niteliği itibarıyla görevin zorluk ve risk derecesi yüksek olduğu belirlenen personel ve otopsi görevlileri için %215'e, diğer personel için ise %200'e çıkarılacak. Sözleşmeli olarak istihdam edilen personele yapılacak kek ödemenin tutarı ise aynı birimde aynı unvanlı kadroda çalışan ve hizmet yılı aynı olan emsali personel esas alınarak belirlenecek. Bunlara yapılacak kek ödeme hiçbir şekilde emsaline yapılabilecek kek ödeme üst sınırını geçemeyecek. Kanunla uzman tabip, tıkta uzmanlık mevzuatına göre uzman, tabip, diş tabibi ve eczacı kadro ve pozisyonlarına yapılacak ilk defa veya yeniden atamalara ve kuraya ilişkin şartlar da düzenleniyor. Kura ve bunların Sağlık Bakanlığındaki atamalarına ilişkin usul ve esaslar Sağlık Bakanlığınca çıkarılacak yönetmelikle belirlenecek. Tıpta ve diş hekimliğinde uzmanlık eğitimini, ilgili dalda tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olan profesör, doçent, doktor öğretim üyesi, eğitim görevlisi ve başasistanlar verecek. Doktor öğretim üyesi ve başasistanların tıpta uzmanlık eğitimi verebilmeleri için uzmanı oldukları alanda fiilen en az bir yıl çalışmış olmaları şart olacaktır. Kanun, eleman temininde güçlük çekilen yerlerde sözleşmeli sağlık personeli çalıştırılması ile bazı kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapılması hakkında kanunda değişiklik yapıyor. Buna göre, ilgili kanun kapsamında devlet hizmeti yükümlülüğünü yapan personel, bulundukları ile ilgili kanuna tabi sözleşmeli sağlık personeli olarak çalışabilecek. Pozisyon yetersizliği sebebiyle sözleşmeli personel istihdamında güçlük yaşandığında, bu güçlüğü aşmak üzere pozisyon sayısı artırılacak. Eğitim Aile Sağlığı Merkezi veya Eğitim Aile Hekimliği birimlerinde görev yapan öğretim üyeleri ve eğitim görevlilerine asıl kurumlarında da ödeme yapılacak. Sağlık Bakanlığı Araştırmacı Kadrosu'nda bulunan personele döner sermaye bütçesinden yapılan ek ödeme, uygulama birliğinin sağlanmasını teminen merkezi yönetim bütçesinden yapılacak. Bakan Koca'dan açıklama. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Sosyal Medya Hesabı'ndan, Sağlık çalışanlarının mali haklarının iyileştirilmesini içeren sağlıkla ilgili bazı kanunlarda ve 375 sayılı kanun hükmünde kararnamede değişiklik yapılmasına dair kanun teklifinin Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda kabul edilmesine ilişkin paylaşımda bulundu. Kanun teklifinin TBMM'ye sunulduğu şekliyle kabul edildiğini belirterek, gözümüz aydın ifadesini kullanan Bakan Koca, paylaşımında, kanun teklifinin 12 maddesinin içeriğine ilişkin bilgi verdi. Bakan Koca, başta hekimler olmak üzere, sağlık çalışanlarının yıpratıcı bazı sorunlarına çözüm getiren sağlıkla ilgili bazı kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapılması hakkında kanun teklifini kabul eden TBMM'ye teşekkür ediyorum ifadelerini kullandı. A. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Ana haber biterimiz devam ediyor değerli dostlar. Yaklaşık 23, 22, 25'e kadar bu ekranlarda biz değerli dostlar. Asgari ücrete zam gelecek mi? Erdoğan'dan kritik görüşme yapıldı. Açıklamayla... ücrete zam yapıl yapılmayacağını merakla bekliyor. Asgari ücretle ilgili son dakika gelişmesi yaşandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk İş Başkanı Ergün Atalay ile AK Parti Genel Merkezi'ne görüştü. Atalar Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmesinin ardından açıklamalarda bulundu. Peki asgari ücrete zam gelecek mi? Asgari ücrete ne kadar zam yapılacak? İşte asgari ücret zammına ilişkin son dakika haberinin detayları. Finans, finans, ekonomi. Son dakika asgari ücrete zam gelecek mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik görüşme. Türk İş Başkanı'ndan açıklama geldi. Son dakika, asgari ücrete zam gelecek mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik görüşme. Türk İş Başkanı'ndan açıklama geldi. Milyonlarca çalışan Temmuz ayında asgari ücrete zam yapılıp yapılmayacağını merakla bekliyor. Asgari ücretle ilgili son dakika gelişmesi yaşandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk İş Başkanı Ergün Atalay ile AK Parti Genel Merkezi'nde görüştü. Atalay'e, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmesinin ardından açıklamalarda bulundu. Peki asgari ücrete zam gelecek mi? Asgari ücrete ne kadar zam yapılacak? İşte asgari ücret zamına ilişkin son dakika haberinin detayları. Son dakika, asgari ücrete zamla ilgili kritik bir görüşme gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, akşam saatlerinde AK Parti Genel Merkezi'nde Türk İş Başkanı Ergün Atalay'ı kabul etti. Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu, Türk İş, Genel Başkanı Ergün Atalay'e, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile AK Parti Genel Merkezi'ndeki görüşmesinin ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Atalay konuşmasında güzel bir görüşme olduğunu belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın her şeyin farkında olduğunu söylediğini aktardı. İşte son dakika gelişmesinin tüm detayları. Atalay'dan açıklama. Yaklaşık bir saat süren görüşmenin ardından kameralar karşısına geçen Atalay görüşmenin içeriğine ilişkin açıklamada bulundu. Atalay'e, Cumhurbaşkanımızdan iki gün önce randevu istedik. Çalışma hayatındaki sorunlarla ilgili. Bugün kendisiyle konuşma imkanı bulduk. Gündemde ne var, gündemde asgari ücret var, emeklilerin durumu, var iyete var, ne varsa geçici işçiler, taşeronla ilgili her konuya adan Z'ye konuşma imkanı bulduk. Sayın Cumhurbaşkanımız Çalışma Bakanı ve taraflarla çalışma yapılacağını, onunla ilgili önümüzdeki günlerde bize bir haber vereceğini ifade ettiler. Hangi noktaya geldik diye bir rakam konuşmadı. Asgari ücretlinin alım gücünün düştüğünü, emeklinin durumunun ortada olduğunu, kamuoyunun bildiklerini, sizin bildiklerinizi anlatma imkanı bulduk. Cumhurbaşkanımız, bunlarla ilgili çalışma yapıyoruz, Arkadaşlarımız çalışma yapıyor önümüzdeki günlerde size ve kamuoyuna da bilgi vereceğiz, sizi çağırır konuşuruz dediler dedi. Bir rakam yok ortada. Görüşmede bir rakam konuşulmadığını kaydeden Atalay'e, bir rakam yok ortada ama asgari ücretin Ocak ayı ile şu an alım gücünü konuştu. Gündemdeki ne sorunlar varsa A'dan Z'ye konuşma imkanı bulduk bizi dinledi anlatmamız gerekenleri noksansız anlattık. Benim, dört aydır söylediğim bir iş var. Asgari ücreti her ayın 4 günde enflasyon açıklanıyor, aralığı ocağı beklemeyelim her ay enflasyonu verilsin. 4 ay evvel söyledim ben gene aynı noktadayım. Bugüne kadar biz aralık ayının dışında asgari ücret toplamadık. Ama şartlar öyle bir hale getirdi ki bırakın aralık ayını, biz haziran ayını bile bulduğumuz zaman insanlar alım gücünü kaybetti diye konuştu. Görüşmenin güzel geçtiğini belirten Atalay, güzel müspet bir görüşme oldu. Cumhurbaşkanı ben her şeyin farkındayım dedi. Bizim elimizdeki rakamlar onların elinde de var. Çalışma bakanımız çalışma yapıyor diye ifade etti. İnşallah önümüzdeki günlerde kamuoyuna müspet bir haber verirler. Ben toplumu memnun edecek bir şey olur diye düşünüyorum. İşverenlerin büyük bölümü artsın istemiyor. Artsın ama artan tarafı devlet karşılasın diyorlar açıklamasında bulundu. Son dakika, asgari ücretliye zam formülleri. Gözler 4 Temmuz'da. Asgari ücrete yapılan zamının yüzde yet yükselen enflasyon karşısında erimesiyle asgari ücrete zam konusu hem hükümet hem de muhalefet kanadında yer almaya devam ediyor asgari ücrete ikinci kez zam yapılıp yapılmayacağı henüz netleşmedi asgari ücret yıl yüzde %50,5 zamla 4253 liraya yükselmişti Cumhurbaşkanı Erdoğan Temmuz ayında yapılacak enflasyon farkı artışları ve diğer düzenlemelerle dar gelirlilerin alım gücünü biraz daha iyileştireceğiz açıklaması yapmıştı. Asgari ücrete zam gelecek mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan, 6 Haziran'da yapılan kabine toplantısı sonrasında yaptığı açıklamalarda 3600 ek gösterge müjdesi verirken asgari ücret için de dikkat çeken ifadeler kullanmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada başında, Tüm çalışanların durumlarını ekonomide gelinen noktaya uygun şekilde gözlem geçilerek herkesin hakkını almasını temin edeceğiz. Temmuz ayındaki enflasyon farkı artışlarıyla ücretlileri biraz daha rahatlatacağız diye konuşmuştu. Bakan Bilginden Temmuz Zamlı Açıklaması Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin yaptığı açıklamada, enflasyona karşı çalışanları korumak bizim vazifemiz. Biz emeği, çalışanları enflasyona ezdirmeyeceğiz. Önümüzde Temmuz dönemi var. Temmuz ayında bütün çalışanların yüzünü güldürecek bir düzenlemeyi de Türkiye gerçekleştirecek durumdadır demişti. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Bir ülke daha Euro para birimine geçiyor. Yıllık izinle ilgili yargıdaydan flaş karar. Ana ve bürtelimiz devam ediyor. Dostlar yaklaşık 23.05'e e kadar ekranlar. Yunanistan bir kez daha karıştı, Çipri Aslan Üniversitesi'ne uyarı geldi, eğer gerekirse, dedi. Yunanistan meselesinde birbirine önemli geçmeye yaşamaya devam ediyor. Yunanistan'da hükümetin dış politikasına ilişkinin tepkileri artıyor. Geçtiğimiz günlerde bir duran milletvekili hükümeti ülkeyi dev bir ABD üstüne dönüştürmeye dotuşamıştı. Son olarak Alexis Çipri Aslan hükümetine bir uyarı geldi. Çipri Aslan Üniversitesi'ne bir karakolu haline geldiğini bekleyerek eğer egemenliğimizi savunmamız gerekirse kendimizi kandırmayalım, bir başımıza olacağız." Diye. Yunanistan bir kez daha karıştı. Çipras'tan Miçotakis'e uyarı eğer gerekirse. Yunanistan meselesinde birbirinden önemli gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Yunanistan'da hükümetin dış politikasına ilişkin tepkiler de artıyor. Geçtiğimiz günlerde bir Yunan milletvekili hükümeti, ülkeyi dev bir Amerika Birleşik Devletleri üstüne dönüştürmekle suçlamıştı. Son olarak Alexis Çipras'tan Mitsotakis hükümetine bir uyarı geldi. Çipras, Yunanistan'ın batının ileri karakolu haline geldiğini belirterek, eğer gümelmenliğimizi savunmamız gerekirse, kendimizi kandırmayalım, bir başımıza olacağız dedi. Yunanistan'da hükümete izlediği dış politika nedeniyle eleştiriler gelmeye devam ediyor. Kısa bir süre önce Mera 25 Partisi Milletvekili Leon Grigoriadis, Yunanistan Parlamentosu'nda yaptığı konuşmada, Başbakan Kiryakos Miçotakis hükümetini izlediği dış politika nedeniyle eleştirmişti. Hükümetin ülkeyi dev bir Amerika Birleşik Devletleri üstüne dönüştürmekle suçlarken bizi işe yarar akılsızlar olarak kullanıyorlar ifadelerini kullanmıştı. Son olarak Yunanistan'ın ana muhalefet partisi Radikal Sol İttifak'ın Svirza, lideri Alexis Çikras'tan Miçotakis hükümetine uyarı geldi. İşte tüm detaylar. Belirsizlik ve Güvensizlik Ortamı Yunanistan İş Adamları ve Sanayiciler Birliği, SEP, yıllık olan genel kurulunda konuşan Çikras, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in dış politikada izlediği yolun Yunanistan'ı belirsizlik ve güvensizlik ortamına soktuğunu belirtti. Batının ileri karakoluna dönüştük. Yunanistan'ın çözümün parçası olmak yerine, Artık krizin parçası haline geldiğini ifade eden Çipras, Yunanistan, Doğu Akdeniz'in zor bir bölgesinde istikrar ve güven merkeziyken, iken, Batı'nın ileri karakolu haline dönüştü. Aslında korunmasız bir karakola çünkü umarım olmaz ama eğer egemenliğimizi savunmamız gerekirse, kendimizi kandırmayalım, bir başımıza olacağız diye konuştu. Ekonomik sonuçları olumsuz olacak. Çipras, Yunanistan'ın Rusya'ya uyguladığı ambargolar nedeniyle ağır bir ekonomik bedel ödediğini belirterek, Ukrayna'ya adalardan ve sınır bölgelerinden ağır silahlar göndererek, Ukrayna'ya aktif bir şekilde müdahil olmamız, maalesef bizi savaşa doğrudan dahil olan ülkeler arasına koyuyor, dedi. Yunanistan'da son yıllardaki hükümetlerin izlediği dolmaların, Mitsotakis hükümetince değiştirildiğini dile getiren Çipras, komşularımızla karşıtlığımız sadece söylem seviyesinde kalsa, gerginlik artmasa bile, Sonuçları ekonomi içinde son derece olumsuz olacaktır. Özellikle yazın ifadesini kullandı. A. Yunanistan karıştı. Devasa bir Amerika Birleşik Devletleri üstüne dönüştü diyerek tepki gösterdi. Atatürk ile ilgili sözler dikkat çekti. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Bana böyle mükemmeliz devam ediyor yaklaşık 25'e kadar bu ekranlarda. Iz, değerli dostlar. 4 milyon euroya geldi, hayırlı olsun transferi bitti, Süper Lig devine imza yaptı, değerli izleyenler. Son dakika haberine göre geride bıraktığımız sezon başında Süper Lig'e yükselmiş olan Adana Demirspor'a gelen ve gösterdiği performansla eski günlerine dönüştünün yerlerini güçlü bir şekilde ve Mario Baluteri'nin adı, transferde çok konuşulanlar arasına girmişti. 19 gol ile parlak bir sezon geçiren yıldız futbolcunun eski kulübü Monza'ya geri döneceği öne sürülürken, İtalyan basınına bir haber gündeme geldi. Son dakika Mario Balotelli'nin yeni adresi Galatasaray. İtalyanlar bitti diyerek duyurdu. Son dakika transfer haberleri geride bıraktığımız sezonun başında Süper Lig'e yükselmiş olan Adana Demirspor'a gelen ve gösterdiği performansla eski günlerine dönüş sinyallerini güçlü bir şekilde veren Mario Balotelli'nin adı transferde en çok konuşulanlar arasına girmişti. 19 golle parlak bir sezon geçilen yıldız futbolcunun eski kulübü Monza'ya geri döneceği öne sürülürken İtalyan basınından flash bir haber gündeme geldi. Galatasaray transfer haberleri Sport Toto Super Lig'de 2021-2022 sezonunu çalkantılı bir şekilde geçiren ve önce teknik direktör Fatih Terim ile yollarını ayıran daha sonra ise Başkan Burak Elmas'ın idari yönden ibra edilememesiyle kaosa giren Galatasaray'da 10 Haziran'da gerçekleştirilen seçimde başkanlık koltuğuna dursun Özbek seçilmişti. Sarı-kırmızılı taraftarlar, Özbek'in göreve gelmesiyle birlikte yapılacak olan transferleri beklemeye başlamıştı. Maylet Dış Haberler Yeni de bıraktığımız sezonda adından söz ettiren ve 55 puanla 9. sırada yer alarak 26 yıl aradan sonra çıktığı Süper Lig'de başarılı bir grafik çizen Adana Demirspor sezon boyunca yaptığı transferlerle dikkat çekmişti. Mavi şimşeklere katılan oyuncular arasında en çok dikkat çekeni ise Mario Balotelli olmuştu. Monza iddiaları vardı ama 2021-22 sezonunda çıktığı 33 resmi maçta 19 gol kaydederek eni toplayan Balotelli için eski kulübü Monza'ya döneceğine dair iddialar öne sürülmüştü ama İtalya'dan gelen haber gündeme bomba gibi düştü. Galatasaray, Balotelli'yi bitiriyor. İtalyan basınının haberine göre, Galatasaray, Mario Balotelli'nin transferinde sona yaklaştı. 4 milyon euro. Haberde Sarı Kırmızılıların Golcu oyuncunun transferini 4 milyon euroya bitirdiği ve Balotelli ile görüşmelere başlanacağı belirtildi. Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, 2 yıllık daha sözleşmesi var. Gitmek isterse gider ama bonservis ödemeleri lazım. 5 milyon euro serbest kalma bedeli var ifadelerini kullanmıştı. 3 veya 4 nokta transferimiz var. Galatasaray'da yeni başkan Dursun Özbek, 3 veya 4 tane nokta transferimiz var. Takımı bozmayı düşünmüyoruz. Transfer gelişmelerine bağlı olarak bazı kararlar değişebilir ama şu andaki görüşümüz bu şeklinde konuşmuştu. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Nursun Özbek istifa. Hanit Levent olay oldu. <gülüyor> <gülüyor> ama haber bültenimiz devam ediyor. Yaklaşık 23.25'e kadar bu ekranlarda değerli dostlar çok konuşulacak TPF'de olay var. Hemen istifa etti değerli izleyenler. Anlat Özdemir'in istifasının ardından geçici olarak görevi yürüten sebep yardımcıdan bugün yapılan seçim sonrası koltuğu devralan Mehmet Büyükekşi ilk hamlesini yaptı. İstifasını istediği kurullara bir olan tahkim kurulundan toplu istifa geldi. Son dakika, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi istedi, topluca istifa ettiler. Son dakika haberleri, Türkiye Futbol Federasyonu'nda Nihat Özdemir'in istifasının ardından geçici olarak görevi yürüten Servet Yardımcı'dan bugün yapılan seçim sonrası koltuğu devralan Mehmet Büyükekşi bu ilk hamlesini yaptı. İstifasının istediği kurumlardan biri olan tahkim kurulundan toplu istifa geldi. Son dakika haberleri, ve Özdemir'in istifası sonrasında Servet Yardımcı'nın geçici olarak yürüttüğü başkanlık koltuğu için birçok ismin adı anılmış ancak bugün yapılan seçimde başkanlık koltuğuna Mehmet Büyükekçi oturmuştu. Büyükekçi'nin kurumlara istifa çağrısı hemen karşılık buldu. Tahkim Kurulu istifa etti. Hükmeyin haberine göre, Büyükekçi'nin istifasını istediği kurumlardan biri olan Tahkim Kurulu'nda Başkan Murat Balcık ve kurul üyeleri, Büyükekçi'ye istifalarını sundu. 158 oy aldı. Ankara'da gerçekleştirilen ve saat 10'da 2.19 delegenin katılımıyla başlayan seçim sonrası tek aday olan Mehmet Büyükekşi 158 delegenin oyunu aldı, yönetim kurulu listesi ise 133 oy aldı. Türkiye Futbol Federasyonu'nun yeni başkanı oldu. Genel kurulda TFF Başkanı Servet Yardımcı, TFF yönetim kurulu üyeleri, eski TFF Başkanı Nihat Özdemir, Spor Toto Süperli, Spor Toto Li. TFF İkinci Lig ve TFF Üçüncü Lig kulüp Başkanlarının birçoğu katıldı. Büyükekçi ne demişti? Güven, Adalet, Şeffaflık. Mehmet Büyükekçi, Türkiye Futbol Federasyonu, TFF, Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu ve olan mali Genel Kurulu'nda başkan seçilmesinin ardından yaptığı konuşmada adaylık sürecinin başında güven, adalet ve şeffaflık ilkeleriyle yola çıktığını belirterek sizler de bugün bu prensiplere inandığınızı, Şahsım ve yönetim kuruluna güvendiğinizi oylarınızla ortaya koydunuz ve birlikte başarmanın yolunu açtınız dedi. Allah'tan başkasından korkmam. Allah'tan başkasından korkmam ifadesini kullanan büyük ekşi, siz de göreceksiniz bir sene sonra burada çok daha farklı şeyler konuşacağız. Allah'tan başkasından korkmam. Zaten bir aydan beri bunu gördünüz. Baskılara boyun eğmedik, eğmeyeceğiz de. Biz doğrusunu yapacağız. Eğer doğru yaparsak çok farklı şeyler olacağını siz de göreceksiniz." diye konuştu. Türk futbolunu arzulanan ve hak ettiği noktalara getireceklerini vurgulayan Büyükekşi, sözlerini şöyle tamamladı. Ben hep söyledim, biz bu yolda birlikte yürümeye kararlıyız. Özellikle her zamankinden çok farklı bir yönetim listesi oluşturdu. Her bölgeye hitap eden, her konuya hitap eden bir yönetim kurumumuz var. Onlarla çok güzel işlerin altına imza atacağız. TFF bünyesinde görev yapan tahvil, disiplin, temsilciler, uyuşmazlık çözüm kurulları, MHK ve etik kurumlar gibi tür kurumların istifasını talep ediyorum. Biz bundan sonra bu yola çıkarken bembeyaz yeni bir sayfa açarak bu yolda ilerlemek istiyorduk. Tarihte Bilim. Seçime tek aday olarak giren Mehmet Büyükekçi'nin listesinde eski yönetimden Hamit Altıntöy, Ali Düşmez ve Alkın Kalkavan, Yer alırken tarihte ilk kez kadın yöneticiler de TFF yönetimine yazıldı. Büyükekçinin listesi şöyle. Yalçın Orhan. Nüket Küçükel Ezberci. Murat Aksu. Yusuf Günay. İdil Kara Demirli Suher. Erman Kalkan Delen. İbrahim Burgan. Alkın Kalkavan. Ramazan Üçgan. Müslüm Özmen. Amit Altıntol. Ali Büşmez. Dalat Papatya. Volkan Can. Halkın Kalkaban, Mehmet Büyükekçi hangi görevlerde bulundu? Türkiye İhracatçılar Meclisi, TİRK Başkanlığı, TÜRK Enbank Yönetim Kurulu Üyesi, TÜRK Hava Yolları, TÜRK Hava Yolları, Yönetim Kurulu Üyesi, İstanbul Sanayi Odası, İPSOR, Meclis Üyesi, DENK Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve DENK İcra Kurulu Üyesi, İstanbul Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Üyesi, İstanbul Delil ve Delil Mamulleri İhracatçıları Birliği, Yönetim Kurulu Üyesi, ve 20 Yürütme Kurulu Üyesi, Zilan Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Üyeliği görevini yürütmektedir. Türkiye Deri Vakfı, TÜRDEV, Yönetim Kurulu Üyeliği, 5 yıl, TİB, Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkan Vekilliği, 8 yılı, İstanbul Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyeliği, 6 yılı, TÜRDEV, Türkiye Deri Vakfı Yönetim Kurulu Üyeliği, TOB Organize Sanayi ve Teknoloji Bölgeleri AŞ Yönetim Kurulu Üyeli Toplum Uluslararası Ticaret Merkezi AŞ Yönetim Kurulu Üyeli Türkiye PLOJO Yönetim Kurulu Üyeli Enerji Verimliliği Derneği Enverder Yönetim Kurulu Üyeli Türkiye Ayakkabı Sanayicileri Derneği TAST Başkanlığı 2006 İstanbul Derin ve deri Ammulleri İhracatçıları Birliği İzmir Yönetim Kurulu Başkanlığı 1997-2008 yılları arasında Türkiye Ayakkabı Sektörü Araştırma Kurumu ve Eğitim Vakfı Taser Kurucu Başkanlığı görevlerinde bulundu. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Flaş İddiar. Haber Bültenimiz devam ediyor. Yaklaşık 23 24 25 adet ekranlardayız değerli izleyenler. FİLA seçim mesajı yayınlandı. Bunu yaparsak kazandık demektir dedi. Son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Girdiğimiz her seçim seçim dışında ihtimal olmayan bir seçime daha hazırlanıyoruz. İbarelerini kullanan Erdoğan. Bunu yaparsak seçimden önce seçimi kazandık demektir diyerek seçim mesajı verdi. Erdoğan ayrıca insanlarımızı geçim sıkıntısından kurtulacak olan... Hatta enflasyon düşürecek olan da bizi şeklinde konuştu. Son dakika Cumhurbaşkanı Erdoğan bunu yaparsak seçimden önce seçimi kazandık demektir. Son dakika haberi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan diktatçilen açıklamalarda bulundu. Bildiğimiz her seçim bizim için revanşı olmayan bir misabaka gibidir. Kazanmak dışında ihtimali olmayan bir seçime daha hazırlanıyoruz ifadelerini kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bunu yaparsak seçimden önce seçimi kazandık demektir diyerek seçim mesajı verdi. Erdoğan ayrıca insanlarımızı geçim sıkıntısından kurtaracak olan da enflasyonu düşürecek olan da biziz şeklinde konuştu. Son dakika haberi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genişletilmiş il başkanları toplantısında açıklamalar yapmak üzere kürsüye çıktı. Erdoğan konuşmasında muhalefet mensuplarının söyledikleri her yalanın anında ağzına tıkacak, sergiledikleri her tutarsızlığı anında ifşa edecek bir çalışma tarzı izlemeliyiz ifadelerini kullandı. 11 milyonu aşkın üyeleri olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, her üyemiz bir üye daha yaparsa seçimden önce seçimi kazandık demektir dedi. Elbette partide sıkıntıya yol açan kişiler çıkabilir. Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde. Birinci. Muhalefet mensuplarının söyledikleri her yalanı anında ağzına tıkacak, sergiledikleri her tutarsızlığı anında ifşa edecek bir çalışma tarzı izlemeliyiz. AK Parti'nin 20 yıllık eser ve hizmet dönemi her teşkilat mensubumuzun en büyük dayak noktası gönüllere girme kapısı olacaktır. Önemli olan bu malzemeyi doğru kullanmaktır. İkinci üye sayısı 11 milyonu geçen bir partide elbette sıkıntıya yol açan kişiler çıkabilir. Bunları derhal geri plana çekip kendilerinden başka alanlarda istifade etmeliyiz. AK Parti ailesi ihtiyacı olan her konuda doğru insanları bulup onları öne çıkartacak kadar büyüktür, zengindir. Seçimden önce seçimi kazandık demektir. 1. Böyle bir durumda kaybeden sadece AK Parti değil, geleceğe ilişkin umutlarıyla tüm milletimiz olmaktadır. Milli iradenin muhafıza olan AK Parti'nin kaderiyle ülkenin ve milletin kaderi ette tırnak gibi iç içe geçmiştir. İkinci girdiğimiz her seçim bizim için revanşı olmayan bir misabaka gibidir. Kazanmak dışında ihtimali olmayan bir seçimi daha hazırlanıyoruz. 23 milyon hedefini koyduğumuza göre bu oy aynı zamanda üye, üye, üye. Bunu yapacağız. Seçim öncesi seçimi kazanacağız. Şu anda 11 milyonu aşkın üyeniz var. Her üyeniz bir üye daha yaparsa seçimden önce seçimi kazandık demektir. Ülkenin en çürük siyasetçisi Kılıçdaroğlu'ndan bile medet umacak hale geldiler. 1. Türkiye üzerinde siyasi ve ekonomik hesabı olan herkes, ülkemizin demokrasi ve kalkınma atılımlarından rahatsızlık duyan tüm çevreler umutlarını 2023 seçimlerine bağladılar. Bugüne kadar her yolu deneyenlerin artık sabrı kalmadı. Öyle ki ülkenin en çürük siyasetçisi Kılıçdaroğlu'ndan bile medet umacak hale geldiler. İkinci altılı masa diye milletin önüne koydukları yapı silp çadırından beter hale dönüştü. Her gün bir çıkıp bunlara posta koyuyor, tevdit ediyor, hiçbirinin gıkı dahi çıkmıyor. Bazen de sahneyi Kılıçlaroğlu arıyor. Bu uzak tepesi atınca kürsüden ortaklarına ya bana katılın ya da ortadan çekilin diyor. Yine kimsenin sesi çıkmıyor. Enflasyonu düşürecek olan biziz. Birinci. Bugün insanlarımızın geçim sıkıntısı olabilir. Ama şunu da bilmemiz gerekiyor ki dünya nasıl bir girdaptan geçiyor. Şu anda AK Parti iktidarı olarak biz ülkenin, milleti, milhasada evlatlarımızın geleceğini tehlikeye atmaya yetecek gerekçeler değildir. İnsanlarımızı geçim sıkıntısından kurtaracak olan da enflasyonu düşürecek olan da biziz. İkinci. Türkiye'nin bizimle yoluna devam etmesi için milyonlarca sebep sayabiliriz. Ülkenin bu kifayetsizlere teslimi için de ortaya konabilecek tek bir akıl, vicdan, Mantık, ahlak ürünü bulunamaz. Üçüncü karşımızdakiler tahttan kaplan. İnsanlık iki buçuk yıldır tarihinin en büyük krizlerinden birini yaşıyor. Ekonomik olarak bizden zengin ülkelerde rastlanan görüntülerin hiçbiri ülkemizde yaşanmadı. Hedefimiz 500 milyar dolarlık ihracat hedefini ulaşmak, ardından bunu ikiye katlamaktır. 154 milyar vergi gelirinden vazgeçmişti. Bu rakam 239 milyar liraya çıkacak. 1. Vatandaşımızın yükünü hafifletmek için konuklarda kullanılan doğal gazın fiyatında %82'ye varan sülvansiyon sağladık. Enflasyonla mücadele kapsamında geçen sene 154 milyar vergi gelirinden vazgeçmiştik. 2022'de bu rakam 239 milyar liraya çıkacak. Vatandaşımızın aşına, ekmeğine kan donduran fırsatçılara kesinlikle göz açtırmayacağız. 2. Mandacı Ekonomistler itikçi akademisyenler ne derse desin Türkiye sağlam altyapısı, üretim gücü, nitelikli insan kaynağıyla 21. yüzyılın yükselen yıldızlarından biri olacaktır. Yeter ki biz bu süreçte umudumuzu asla kaybetmeyelim. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Ana haberlerimiz devam ediyor. Yaklaşık 23-25'e kadar bu ekranlardayiz değerli dostlar. DBP'li Sal Salih Aydiniz'in fezlekezi meclise sunuldu değerli izleyenler. Son dakika haberi göre DBP Diyarbakır Merkezi Salih Aydiniz'in dokunulmazlığının kaldırmasına ilişkin fezleke meclis başkanlığına ulaştı. Son dakika polise yumruk atmıştı. Misaliyle Aydiniz'in fezlekesi meclisti. Son dakika haberine göre... DBP Diyarbakır Milletvekili Salih Aydeniz'in dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin fezlake, Meclis Başkanlığına ulaştı. Son dakika haberi. DBP Diyarbakır Milletvekili Salih Aydeniz'in dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin fezlake, Meclis Başkanlığına ulaştı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Yenton, Salih Aydeniz'in dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin fezlakeyi bekletmeden Anayasa Adalet Karma Komisyonuna gönderdi. A Ayrıntılar geliyor. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Bahçeli'den üniversite sınavı açıklaması. Yakın bir gelecekte. Kamera Ama haber bültenimiz devam ediyor. Yaklaşık 23.25'e kadar bu ekranlardayız. Fatihlerim Dembere'nin hesabına hate olay Haziran ayının sona bitirecek olan Konosmea Dembele sosyal medyada şoka uğradı. Fransızın Twitter hesabı bir Galatasaray tarafından ele geçirildi. Hesabı hekleyen Dembele Instagram'dan bir açıklamada bulundu. Spor. Spor. Galatasaray. Son dakika. Dünyaca ünlü futbolcu Dembele'nin Twitter hesabı. Fatih Terim hayranı tarafından haklendi. Son dakika. Dünyaca ünlü futbolcu Dembele'nin Twitter hesabı. Fatih Terim hayranları tarafından hafiflendi. Son dakika haberleri, İspanya'da Real Devi Barcelona ile sözleşmesi, Haziran ayının sonunda bitecek olan Osman Demirle sosyal medyada şoka vurdu. Fransız yıldızın Twitter hesabı, Bir Galatasaray taraftarı tarafından ele geçirildi. Hesabı hafiflenen Dembele, Instagram'dan bir açıklama bulundu. Son dakika haberleri İspanya'da Liga devi Barcelona'nın yıldız futbolcularından Osmane Dembeli'nin geleceği merak ediliyordu. Haziran ayın sonunda sözleşmesi sona erecek ve bonservisini eline alacak olan Fransız futbolcunun adı, son dönemde PSG ile sıkça anılıyordu. Dembeli'nin hangi takıma gideceği merakla beklenirken, sosyal medyada flaş bir gelişme yaşandı. Barcelona'dan ayrılacak olan Osmane Dembeli'nin Twitter hesabı ele geçirildi. Galatasaray'ın eski teknik direktörü Fatih Terim hayranı bir kullanıcı tarafından harflenen hesaptan atılan tehditler dikkat çekti. Merhaba arkadaşlar, ben Fatih Terim. <gülüyor> Önce hello logu isim, Fatih Terim. Merhaba arkadaşlar, ben Fatih Terim Şeklinde bir tweet atan kullanıcı, daha sonra Osman'a pas sordu Galatasaray FCB'ye. Osman'a'nın şifresi Galatasaray FCB tweetini attı. Hesabım ele geçirildi. Twitter hesabının ele geçirildiğini Instagram hesabından duyuran Dembele ise, Twitter hesabım ele geçirildi. Atılan tehakler sahtedir. Lütfen şikayet edin ve hesabın içinde yer alan bağlantıları görmezden gelin. Teşekkürler ifadelerini kullandı. Sosyal medyadaki futbol severler de Fatih Terim, Dembele'nin hesabını harfledi şeklinde espri yorumlarda bulundular. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Galatasaray, Balotelli de sona yaklaştı. Son haber bültenimiz devam ediyor değerli dostlar yaklaşık 23-25'e kadar bu ekranlarda iş. son asfalta izleri kaldı değerli izleyenler. Korkunç olay Mayıs'tan 40 ay içerisinde yaşandı. Kullandığı motosikletin kordonu kaybeden 21 yaşındaki Eren Erdem, bayraklara çarparak feci şekilde hayatını kaybetti. Motosikletin kontrolünü kaybetti. Genç adamın feci sonu. Korkunç olay Manisa'nın Kırkaç ilçesinde yaşandı. Kullandığı motor kontrolünü kaybeden 21 yaşındaki Eren Herden, bariyerlere çarparak feci şekilde hayatını kaybetti. Manisa'nın Kırkaç ilçesi İlyaslar Mahallesi D-565 Karayolu Balıkesir-Akhisar istikametinde saat 15.00 sıralarında Eren Herden, 21 İdaresindeki motosiklet, Sürücüsünün bir anlık dikkatsizliği sonucu kontrolden çıkarak orta refüjdeki bariyerlere çarparak metrelerce sürüklendi. Genç adam kaza yerinde hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi. Eren Herdem'in aslen Uşaklı olduğu ve İstanbul'da ikamet ettiği öğrenildi. İldi Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Komisyonda bebek sürprizi. İlgi odağı oldu haber bültenimiz devam ediyor yaklaşık 23-25'e kadar bu ekranlarda isteriz yerler rus Özbek'in istifa Haluk Levent olay oldu değerli seçimde rakibi Eşref Hamcıoğlu mağlup ederek başkan koltuğuna oturan Dursun Özbek'in görevi Burak Elmas'ın devranmasının ardından Haluk Levent'i yıllar önce attığı TV sosyal medyada gündem oldu. Binlerce futbol sever Özbek'in başkan olmasının ardından bu tweet'i rivet etti. Galatasaray'da Dursun Özbek başkan oldu, Halit Levent'in o teyiti gündeme oturdu. Son dakika haberleri Galatasaray'da 11 Haziran'da gerçekleştirilen seçimde rakibi Eşref Hamamcıoğlu'nu mağlup ederek başkanlık koltuğuna oturan Dursun Özbek'in görevi Burak Elmas'tan devralmasının ardından Halit Levent'in yıllar önce attığı tweet sosyal medyada gündem oldu. Binlerce futbol sever, Özbeğin başkan olmasının ardından bu tehditli tweet etti. Son dakika haberleri, Galatasaray'da Burak Elmas ve yönetiminin yıllık olan kongre toplantısında idari yönden ibra edilmemesi sonrasında sarı kırmızılı camya, tüzük gereği zorunlu olarak seçime gitme kararı almıştı. Dursun Özbek ve Eşref olup, başkanlık için adaylıklarını açıklamıştı. Galatasaray 12'de 11 Haziran'da seçimli genel kurul düzenlendi ve rakibi Eşret Hamamcıoğlu'nu geriden gelerek mağlup eden Dursun Özbek, sarı kırmızılı kulübün yeni başkanı oldu. Sevgi iklimini getireceğiz. İkinci kez Galatasaray Spor Kulübü'nün başkanlığına seçilen Özbek, seçim sonrasında gözyaşlarına hakim olamamış ve Galatasaray'a sevgi iklimini getireceğiz ifadelerini kullanmıştı. Yıllar sonra yeniden gündeme geldi. Dursun Özbek'in başkanlığa seçilmesinin ardından ise ünlü sanatçı Halit Levent'in 2017 yılında attığı tweet yeniden gündeme geldi. Dursun Özbek istifa. Levent'in 14 Temmuz 2017 yılında yaptığı paylaşımda yer alan kelimelerin ikinci harflerinin birleştirilmesi sonrasında ortaya Dursun Özbek istifa cümlesi çıkıyordu. O dönemde de Galatasaray'ın başkanı olan Özbek'in yeniden başkanlık koltuğuna oturmasının ardından futbol severler, Haluk Levent'in tehditini yeniden gündeme getirdi. İşte Halit Levent'in o teyeti. Halit Levent, o dönemde de ortaya çıkan bu olay sonrasında şu teyatleri atmıştı. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Fatih Terim, Dembeli'nin hesabını dedi Olay. Herkes dondu kaldı. Bilerek izin verdiler. Kopsal. Haber bültenimiz devam ediyor. Yaklaşık 23.25'e kapalı bu ekranlardayız değerli dostlar. Günün videosunda bugün önüne burun burunla geldi. Fecianlar kararalara bölü yansıdı. Ataşehir emniyeti şeridinde hıza ilerleyen motobüsle sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek o kenarında park halinde bulunan servis aracına çarptı. Motosiklet sürücüsü çarpman etkisiyle yola savruldu. Sürücü o esnada yoldan geçen bir başka aracın altına kalmaktan son anda kurtuldu. Yaşanan kaza Kara, araç kamerasını ambiyan yapsın. Ataşehir'de feci anlar. Kaza yaptı, yola savruldu. Aracın altında kıl payı kurtuldu. Ataşehir'de emniyet şeridinde hızla ilerleyen motosiklet sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarında park halinde bulunan servis aracına çarptı. Motosiklet sürücüsü çarpmanın etkisiyle yola savruldu. Sürücü o esnada yoldan geçen bir başka aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu. Yaşanan kaza anı araç kamerasına yansıdı. Olay, saat 12.00 sıralarında Ataşehir Kozyatağı bağlantı yolu üzerinde meydan geldi. İddiaya göre, emniyet şeridi üzerinde hızla ilerleyen motosiklet sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybederek şerit üzerinde arıza nedeniyle duran servis aracını arkadan çarptı. Motosiklet sürücüsü çarpmanın etkisiyle yola savruldu. Kazayı gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü hastaneye kaldırıldı. Öte yandan yaşanan feci kaza araç kamerasına yansıdı. İlde Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Koca evi de bir garip olan. Çatıdan düştü. Tuvalet duvarı kırılarak kırdık. Çocuklama geldi. 1 Ocak 2023'te bir ülke daha Euro para birimini kullanacak. Euro grubu başkanı ve İlanda Maliye Bakanı Pascal Donto, Hırvaçlıların gerekli kriterleri yerine getirdiğini ve ülkenin 1 Ocak 2023'ten itibaren Euro para birimine geçeceğini açıkladı. Bir ülke daha Euro para birimine geçiyor. Flaş açıklama geldi. Euro grubu başkanı ve İrlanda Maliye Bakanı Pascal Donabey, Hırvatistan'ın gerekli kriterleri yerine getirdiğini ve ülkenin 1 Ocak 2023'ten itibaren Euro para birimine geçebileceğini açıkladı. Donabey, Euro para birimini kullanan Avrupa Birliği, AB, üyesi ülkelerin Maliye Bakanlarının Lüksemburg'da gerçekleştirdiği Euro grubu toplantısı bitiminde açıklamalarda bulundu. Kırvatistan ekonomisinin euroya katılmak için gerekli kriterleri yerine getirmesiyle ilgili olarak AB Komisyonu ve Avrupa Merkez Bankası, (ECB) tarafından hazırlanan raporları memnuniyetle karşıladıklarını belirten Donoboyev, Euro grubu olarak Hırvatistan'ın Euro ailemizin 20. üyesi olmasını tavsiye ettik, dedi. Donoboyev, söz konusu tavsiyenin yarın gerçekleştirilecek Ekonomik ve Mali İşler Konseyi toplantısında resmen kabul edileceğini işaret ederek, Hırvatistan'ın 1 Ocak 2023'ten itibaren Euro para birimine geçmesini beklediklerini ifade etti. Hırvatistan'ın Euro'ya geçiş için gerekli bütün kriterleri yerine getirdiğini anlatan Donovoy, Euro bölgesinin bu katılımla daha da güçleneceğini kaydetti. Bu aşamadan sonra Hırvatistan'ın Euro'ya geçişinin gelecek hafta Brüksel'de yapılacak AB Liderler Zirvesi'nde onaylanması bekleniyor. Euro bölgesi hakkında. Almanya, Fransa, İtalya, İspanya, Hollanda, Avusturya, Belçika, Finlandiya, İrlanda, Lüksemburg ile Portekiz para birimi euronun Ocak 1999'da kaydı olarak yürürlüğe girmesine karar vermiş ve 2002 yılında bu para birimini kabul eden AB ülkelerinde euro banknot ve bozuk paraları piyasaya sürülmüştü. Başlangıçta 11 ülkenin kullanıma başladığı euroya, 2001 yılında Yunanistan, 2007 yılında Slovenya, 2008'de Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, LK Revi, 2006, 2009'da Slovakya, 2011 yılında Estonya, 2014 yılında Letonya ve 2015 yılında Litvanya'nın birleşişiyle Euro bölgesi toplam 19 üyeye ulaşmıştı. Doların ardından dünyanın en fazla kullanılan ikinci rezerv para birimi konumunda bulunan Euro, Avrupa para birimi, Ecu ve Euro olarak da adlandırılıyor. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Asgari mücrete ek zamla ilgili kritik görüşme. AK Parti'den asgari ücret ve evliyeti açıklaması. Son dakika. Kocana giden anne 2 yaşındaki çocuğunu evde tek bıraktı. Evde tek kalan 2 yaşındaki çocuk camdan taktı ve aşağı düşürek hayatını kaybetti. İstanbul Esenyurt'ta feci olay. 2 yaşındaki çocuk pencereden düşerek hayatını kaybetti. Feci olay Esenyurt'ta yaşandı. Sağlık ocağına giden anne, 2 yaşındaki çocuğunu evde tek bıraktı. Evde tek kalan 2 yaşındaki çocuk, camdan sarktı ve aşağıya düşerek hayatını kaybetti. Olay, sabah saatlerinde Esenyurt Mehterçeşme mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Annesi iki yaşındaki üyeyi evde tek bırakarak sağlık ocağına gitti. Tek kalan çocuk evin penceresine çıkarak aşağıya doğru sarkmaya başladı. Dengesini kaybeden çocuk, pencereden düşerek ağır yaralandı. Ağlama sesi duyan esnafların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevklerdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından minik çocuk, hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan küçük kız, Yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti. Acı haberi alarak hastaneye koşan anne ise sinir krizi geçirdi. Bulduğumuzda baygıldı. Yaşanan olayı anlatan Özgür Boğa, saat 10.00 gibiydi, ben arabamla buradan geçiyordum. Bir baktım burası çok kalabalıktı. Çocuğu yerde gördük. Bir tane araç yanaştı onunla birlikte hastaneye götürdük. Annesi herhalde sağlık ocağına gitmiş, babası da çalışıyor. Kimse yok evde. Çocukta cama çıkıp oynamış herhalde üçüncü kattan düşmüş. Onu bulduğumuzda baygındı zaten diye konuştu. Minik kızın düştüğü anlar kamerada. Eser yurtta küçük kızın pencereden düştüğü anlar ise çevrede bulunan güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, küçük kızın cama çıkarak aşağıya sarktığı, bir süre sonra da dengesini kaybederek düştüğü görülüyor. Bildi ya. ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Ve değerli izleyenler bu haberimizle birlikte tarikhaber.com'un haber, haber ürteninin sona geldik. Daha fazla haber okumak istiyorsanız haber serisi olan tarikhaber.com'un haberi, daha mutlu, daha huzurlu ve daha güvenli bir Türkiye'ye uyarmak diye, iyi akşamlar diye sorun çıkın.